Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. İlginç ürünler incelemeye devam ediyoruz. Bu incelememizde Adata SE800 harici SSD çözümünü inceliyoruz. Güzel bir özelliği var bu ürünün. Bardağa dikkat atıyorum. Bakalım ne gibi özellikler sunuyor. Hep beraber izleyelim. Evet çılgın bir giriş yaptık gördünüz. Şu anda suyun içinde bardağın ve suyun içinde olan bu ürün ADATA'nın SE800 ismini verdiği harici bir SST depolama aygıtı. İlginç de bir ürün. İlginçliği nereden geliyor? İşte buradan geliyor aslında. Suya dayanıklı bir ürün var. Şöyle çıkartalım, Bezimizde de kuruyalım. Islak ıslak tutmayalım tabi ki bunu. Gördüğünüz gibi şu kadar bir ürün arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu kadarcık bir ürün. Cebirinize koyuyorsunuz, atıyorsunuz ve gidiyorsunuz. Çok güzel, çok hoş. Şimdi her zaman yaptığım gibi çok da fazla bir görünüm yok aslında ama dış görünümünden bahsedeyim. Benim çok beğendiğim böyle lacivertten biraz daha açık bir mavi rengimiz var. Üzerinde Adata SSD yazıyor. Arka tarafında da bazı logolar vesaireler var. Bunun dışında bir hani özel bir tasarımsal bir şey yok. Farklı bir boyutta tasarlanmış. Yani çok küçük. Şöyle göstereyim. 2 tane USB bellek boyutunda öyle söyleyeyim. 2 USB belleksi var bunun içine. Ve... Tasarım anlamında da hafif böyle köşeli ama o köşelerde yuvarlatılmış bir tasarım söz konusu. Çok küçük tasarlanmış olduğunu söyledik. Şöyle bir kapağımız var. Bunu detayda göstereceğim size. Bu kapağı açtığımız zaman Type-C bağlantı yuvasını ve bir adet LED lambayı görüyoruz. Bu Type-C bağlantı kapağını yalnız kapatmanız gerekiyor. Suya falan sokacaksınız veya işte ıslak bir yerde kullanacaksınız. Bu kapağı kapatmanız gerekiyor. Kapağı kapatmadan suyun içine atarsanız... Haliyle ve doğal olarak cihaz zarar görecektir. Bu kapağın üst tarafında bir tırnak var. O tırnaktan çekerek açıyorsunuz kapağını. Bu şekilde basit bir kullanımı var. İki adet kablo çıkıyor kutusunda. O kabloları vermiş olmaları güzel ama kabloların boyutunu ben birazcık beğenmedim arkadaşlar. Kısa geldi bana. Baya bir kısa. Yani 15 cm, 17 cm falan uzunluğu. 20 cm bile değil şu kabloların uzunluğu. Biraz da sert kablolar. Yani böyle kasanın arkasına falan takarsınız ya da bir notebook temsilci sünde falan kullanacaksınız birazcık böyle kısa kalıyor bence. Birinci kablomuz Type C Type C, iki ucu da Type C olan bir kablo. İkinci kablomuz ise Type A Type C dediğimiz bağlantı kablosu. Biraz sonra Type C giderek yaygınlaşmaya başladı artık bilgisayarlarda. İsterseniz bunu, isterseniz bunu kullanabiliyorsunuz. Hangisi varsa sizde, hangisi kolayınıza geliyorsa bu iki kablodan birini seçip bu cihazı bilgisayara bağlayabiliyorsunuz. Evet, bu genel görünüm ve kurulumla ilgili yaptığımız bazı uyarılardan sonra gelin data S800'ün birazcık da teknik özelliklerine bakalım. 512 GB depolama kapasitesi sunuyor bu ürün bize. USB 3.2 Gen2 Tip C bağlantısına sahip. Type-C dediğimiz bir bağlantı sunuyor ama Gen2 desteği sunuyor. Bu Gen2 geriye doğru uyumlu. Gen1 de kullanabiliyorsunuz ama Gen2 kullandığınızda hızı çok daha artıyor. Birazdan onun detaylarına değineceğim. IP68 suya toza ve darbe dayanıklık özelliği bulunuyor. 1.5 metre su da 30 dakika kullanabiliyorsunuz. Saniyede 1000 MB'a e ulaşan bir okuma yazma hızı var. Bunlar teorik değerler tabi. DC 5 volt 900 miliamper çalışma gerilimi var. Windows 8, 8.1, 10, macOS X 10.6 veya sonrası aynı zamanda Linux kernel 2.6 veya sonrası aynı zamanda Android 5.0 ve sonrasında çalışabiliyor. Yani tüm işletim sistemleriyle uyumlu olarak çalışıyor. Aynı zamanda Android uyumlu bir cep telefonunuz varsa ve bu telefonun Type-C bağlantısı varsa bu diskili oraya da bağlayabiliyorsunuz. Bunu da belirtmiş olayım. Mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği var. Bence mavi renk güzel olmuş. Ben bu rengi çok beğendim. Siyah da güzeldir muhtemelen ama ben maviyi tercih ettiğimi söyleyeyim. 40 gram da ağırlığı var. Bu Adata SE800'ün. Yani yok gibi bir şey aslında arkadaşlar. Dediğim gibi iki tane USB belleği böyle koysanız bu kadar bir şey olur. O kadar da hafif ve kolay bir taşınabilir bir ürün var. Bu arada ürünün fiyatının yaklaşık 1000 TL olduğunu da belirteyim. Evet bu genel görünüm ve teknik özelliklerden sonra biraz da kulağımla ilgili yaşadığımız deneyimlerden ben size bahsetmek istiyorum. Biz ürünü hem Type-A hem de Type-C kablosuyla beraber kullandık. Çünkü bilgisayarımızda ki biz Monster Huma H5 ile yaptık bütün testlerimizi ve İki kabloyu da denedik. İki kablonun da bize sunduğu hız hemen hemen aynı arkadaşlar. Hem Crystal Disk ekranı da şu anda görüyorsunuz. Crystal Disk'te test yaptık. Hem de kendimiz manuel olarak dosya kopyalayıp dosya almaya çalıştık. Onların hani ne kadar söyle kopyalandığını falan hani bakmaya çalıştık. Crystal Disk'te saniyede 422 MB'lik okuma ve 417 MB'lik bir yazma hızına ulaştık. Peki diyeceksiniz ki normalde 1000 MB diyor kendi Teknik verilerinde. Neden siz 400'de kaldı? Çünkü Gen 2 olması gerekiyor arkadaşlar. Gen 2'de yapılan testlerde ise yaklaşık 800 MB'e ulaşılabiliyor. Bunu da belirtelim. Ama biz Gen 1'de yaptık bütün bu testlerimizi ve Gen 1 ya da USB Type-A Gen 1'de yaptığımız testlerde 420 MB civarında okuma ve yazma hızlarına ulaştık. Bence güzel bir rakam, iyi bir rakam. Peki kopyalama testinde neler oldu? 17.2 GB'lık 226 dosya ve 19 klasörden oluşan bir böyle paketi biz kopyalamaya kalktık. Yaklaşık olarak 3 dakika 20 saniye sürdü bu kopyalama. Ve biz hem Type-C kablosuyla yani her iki ucu Type-C olan bağlantı kablosuyla bir ucu Type-A bir ucu Type-C olan kablosuyla da ayrı ayrı denedik. 3 aşağı 5 karı aynı hızlara ulaştık arkadaşlar. Yani Type-C'den de bağlasanız bilgisayara hızı aynı oluyor. Type-A'dan da bağlasanız 3 aşağı 5 karı aynı hızlara ulaşmış oluyorsunuz. Peki su geçirmeme özelliği nedir? İşte az önce gösterdik. Sunun içini attık. Burada 30 dakika boyunca bıraksak. Tabii bu şu kapak kapalı olmak kaydı arkadaşlar. Bunu altını özellikle çizmek istiyorum. Cihaz kullanılabiliyor. Ha, biz bunu su altında kullanmayacağız. Çünkü zaten böyle bir şey olması için kapağını açmanız lazım. O zaman da cihaz su kaçacak içine. Ama hani çok dışarıda kullandığınız arazidesiniz ya da ne bileyim bir inşaattasınız, bir şantiyedesiniz, zor şartlar altında çalışılan bir yerdesiniz. O zaman bu tarz bir ürün sizin işinizi görecektir. Böyle yüksek mesafelerden düşmeye de dayanıklı bu arada. Şöyle bırakalım mesela şimdi göstereyim mesela şöyle ekranda. Bakın. Şöyle atalım bir daha isterseniz. Hiçbir şey olmuyor Onların tahmin ediyorum en azından bende. de. E, bu tarz düşmeleri de dayanıklı. Yani biraz böyle aslında günlük ihtiyaçlar için değil de yani böyle sokakta Kullanmanız gereken durumlar vardır. İnşaatta çalışıyorsunuz, şantiyede çalışıyorsunuz, doğa fotoğrafçısınız, sürekli arazidesiniz, dışarılarda geziyorsunuz, işiniz daha çok dışarıda olmayı gerektiriyorsa ve güçlü de bir cihaza ihtiyacınız varsa güzel bir ürünürmüş. Kopyalama hızları çok iyi ama söylediğim gibi USB bağlantısı Gen 2 olan bir bilgisayarda çok daha yüksek hızları görüyorsunuz. ya yani Biz 400 gördük. Eğer Gen 2 desteği olan bir USB bağlantısına sahip bilgisayarınız olsaydı 800 900 Megabaytları görecektiniz. Bu da şu anki piyasada alabileceğiniz, yani USB tarafından bahsediyorum, USB bağlantısını kullanan en hızlı USB harici depolama çözümlerinden birisi haline getiriyor. Adata SE800'ü. Peki bu ürün kimler için uygun arkadaşlar? Videonun içinde aslında uzun uzun bahsettim ama kısaca bir toparlama yapmam gerekirse arazide, zor şartlarda veya hani böyle düşmeye Dış etken çok fazla maruz kalabileceği ortamlarda kullanmak üzere bir harici SSD arıyorsanız, ha bile küçük olsun diyorsanız, bakın bu kadar küçük ya, şu boyu şu kadar. İki tane USB bellek boyutu, tam size göre bir ürün. Ha Aynı fiyatta, şimdi 1000 TL civarında olduğunu söyledim ben fiyatın, aynı fiyata 1TB kapasiteli ürünler de bulabiliyorsunuz. Bu ürünün 512 GB ki 500 GB kullanabiliyorsunuz siz. 500 GBlık bir kapasiteye 1000 TL'ye sahip oluyorsunuz. Aynı söylediğim gibi aynı fiyata 1 TB'ye yakın kapasite sunan SSD, harici SSD çözümler de var. Ha, onlar da tercih edilebilir mi? Edilebilir tabii. Eğer sizin için hani su geçirmeme benim için önemli değil, darbeyle dayanıklı olmasa da olur diyorsanız tabii ki onları da tercih edebilirsiniz. Ama biraz daha böyle şartları zorlayan bir ürün istiyorsanız... Bu tarz bir şeye yönelmeniz gerekiyor ve bu kategoride de çok fazla seçeneğimiz yok arkadaşlar. Farklı markaların da var böyle darbelere dayanıklı, su geçirmeme özelliği olan ya da su sıçramalarına dayanıklı demek istiyorum daha çok. O tarz ürünlerde de var. Onlara da bakabilirsiniz ama fiyatlar genelde 3 aşağı 5 yukarı. Bu 1000 TL civarında oluyor. En azından 512 GB için söylüyorum bunu. Kapasite arttıkça tabi bu tarz böyle zor şartlarda kullanmak üzere tasarlanan ürünlerin fiyatları da artıyor. Teknik özellikler tarafında da bahsettiğim gibi adatas S8100'ü aynı zamanda Android işletim sistemine sahip ve Type-C bağlantısı kullanan cep telefonların üzerinden de kullanabiliyorsunuz. Bunun için şu hemen ekranda görmüş olduğunuz bu kabloyu ihtiyacımız var. Her iki ucuda Type-C olan bu kabloyu bir ucunu cihazın üstüne diğer ucunu da telefona bağladığınız andan itibaren bunun 5.2 GB'lik depolama alanını telefonunuzda da kullanmaya başlıyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Yani telefonda da kullanılabiliyor olması Adata S800'ün önemli artılarından bir tanesi. Evet sevgili teknoloji oku takipçileri bir incelemenin daha sonuna geldik. Adata S800 ile ilgili merak ettikleriniz olursa şu özelliği var mı? Şunu yapabiliyor mu? Bundan niye bahsetmedin? Gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlere yorum olarak sorabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Giderek büyüyen çok büyük bir topluluk haline geliyoruz. Bu konuda sizin ciddi anlamda desteğinize ihtiyacımız var. Bizi yalnız bırakmazsanız sevinirim. Abone ol tuşuna bastığınızda abone olmuş olacaksınız. Hepinize teşekkür ediyorum buradan. Bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Bağdata S800'ü de suyu atıyorum.